Koronavirüsün virüsün hep akciğer ve solunum yolu enfeksiyonu e, ağırlıklı olduğunu biliyoruz zaten ama evet. Mart ayından sonra yavaş yavaş yani e, ishal, mide bağırsak sistemi ile ilgili şikayetlerinde de virüs koronavirüs...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 Kişilere test yapılıyor. Boğazda ve burunda korona yok. Tamamen temizlenmiş. Ama bu kişilerin dışkısına bakınca 4 veya 5 gün daha koronanın devam ettiği görülüyor. Dışkısı Sonuçta dışkıda evet, e, evet. 4-5 gün boyunca kişi iyileştikten sonra bile korona görebiliyor. Tabii bu da büyük bir risk çünkü tuvaletlerden bulaş riskini ortaya çıkartıyor.